Evet. E, öncelikle hepimiz hoş geldik. Hoş bulduk. E, ben Ordu'ya herhalde en son bir 5-6 yıl falan olmuştu gelmiştim. E, gerçekten çok güzel bir yer. Bu tepeleri vesaireleri. Şimdi e, yıllar evvel Pakistan'da böyle dağları, şeyleri geziyorum. K2 falan onların altlarında Hunza diye bir yer var. Neyse, gittik baktık çok insan Türkçe konuşuyor. Allah'ın dağları. Pakistan, Hindistan adamlarla çatış yatır Türkçe konuşuyoruz. Neyse e, dedim sizin diliniz ne? E, biz dediler Urduca konuşuyoruz. Peki dedim Urdu ne demek? Ordu dedi. Peki dedim abi biraz benziyor. E tabi dedi. Buraları dedi yüzyıllarca yıllarca dedi yani Türk imparatorlukları vardı, Babuşah imparatorlukları vardı. Onun şimdi dedi, sarayın ve ordunun dili olducadır dedi. yani İlk defa duyduğunuzu Evet. Yani bu benim direkman... Hani bazen şimdi evet. bir şeyler anlatıyor. Ya diyorlar, o internette yok, biz aradık, baktık. <gülüyor> <gülüyor> yani diyorum ki, bu deneyim bilgilerini e, kim yazsın bir yere? Evet. İşte geçenlerde öyle bir bazı şeyler anlatıyorum. Oralarda kamlardan öğrendiğim, direkman işte diyelim ki... Adamlar tapınaklarda, manastırlarda binlerce yıllık bilgilerin birikimlerle ilgili bazı işte mayalama yapmış, bir enerji bir şey yapmış, bir yerde bir şey paylaşmış. Biz araştırdık baktık diyorlar. İnternette öyle bir şey yok. Sanki her şeyi e, Google'da yazacak diye. Ki yazan birçok şey bile zaman içinde bir bakıyorsunuz ki eleniyor. Çeşitli bir şekilde e, silin edebiliyor. Şimdi şehir şehir çay sohbetlerimiz devam ediyor. Geçen sene aslında güzellik tohumlarını serpmeye çıktım. Fakat o zaman Karadeniz'e baktığım hiç yağmursuz gün yok. Hadi bu hafta geleyim diyorum yağmur ya. Bolluk bereketiniz çok fazla çok şükür. Ee, kısmet bugüneymiş. Evet. Şimdi her birimiz belki de an be an dönüşebilmenin böyle tam bir adımla iyileşebilmenin böyle fırsatıyla yan yana bulunuyoruz. Her birimize uyanmak bir adım. Bir adım dediğimiz at yaratabildiğimizde müthiş dönüşümler mümkün. Şimdi geldim böyle birazcık gezdim. Bugünün dedim orduların mesajı nedir dedim. Bir baktım koca koca deniz anaları. Ee, dedim bunlar zehirli mi? Arada dediler böyle dokunursa yakar. Ama dediler zehirli değil. Ee, %99.5 deniz anasının su arkadaşlar. Evet. %1 bile değil. Ama onun bir alanı var. Sınırına giremiyorsun yani. İçeriye girmene müsaade etmiyor. Hop diyor. Burası deniz anasının sınırı. Ya diyorsun sen her şeyi sudan oluşmuşsun. Daha niye bana parmağım içeriye suyun içine girmiyor? Benim gibi bir alanım mı? Şimdi birçoğumuz çocukluktan itibaren kendi alanlarımızı korumayı, bilmeyi belki de dışarıya koyalım. Bazen annemize karşı, bazen babamıza karşı, öğretmenimize karşı, ülkeye, devlete, dünyaya, arkadaşımıza. O iyi olsun, o beni onaylasın, o beni sevsin, ben sınırlarımı, perdelerimi kaldırırım, istediği kadar içeriye girebilirim. Arkadaşım, kocam, karım beni daha çok sevsin, ben o zaman alanımı açarım, onu içeriye alırım dedik. Oysa ki her birimizin alanı kutsal. Beden alanınız, duygu alanınız, ruh alanınız, manevi alanınız, her şeyiniz size Allah'ın bir emanet. Çocuğunuz bir yere kadar girebilir. Önce sen, ya olur mu çocuğum Allah'ın emaneti işte her şeyimle ona akacağım. Alanını koruyacaksın önce. Sen yoksun çocuğun Sen yoksun ülken, devletin, arkadaşın, karın, kocan yok. Önce sen var olacaksın. Şimdi tabii toplum içerisinde birçok insan çok fazla nefsaniyetinden dolayı bencil olunca aradaki sınırı görmez olmuş kişilerin birçoğu. Madem ki bu kadar benciller, başkalarının alanlarına böyle hücum eden, başkalarının haklarını yiyenler var, ben o zaman kendi hakkımı yedirtirim diyenler oluşmuş. O seki. Kul hakkı en büyük günah. Ama birinci kul hakkı insanın kendi kulluk hakkı. Sen kendi kulluk hakkını yitiriyorsan, bir kulun hakkını yiyorsun. Ya olur mu bu benim hakkım. İstediğim gibi saçarım, savururum diyemezsin. Çünkü o emanet. Benim değil emanet. Öyleyse her birinizin zamanı, mekanı, bedeni, parası duyguları, düşünceleri size emanet. Diyemezsin ya Allah bana verdi ben de bunu istediğim gibi saçarım, savururum, ister bir yerde harcarım, ister bilmem nerede kullanırım. İşte bu kul hakkı ve en büyük günah. Bakın. Ne kadar önemli değil mi? Bir şirk koşmak, iki kulak peki nerede şirk koşuyor? bana sormuşlar birkaç yerde de ordu da anlatmış oldum. şimdi insan bir çoğu zaman olanı yargılıyor olanın iyi olmadığını ve kendi yorumuyla ben daha iyi yaparım Allah'ım dediği her yerde şirk koşuyor insan. bu orduya hediye ordudan hepimize hediye arkadaşlar peki olan ne? şu anda gerçekleşmekte olan her şey ol, al. Yani ta en baştan hesabıyla, kitabıyla belirlenen, hayat nehrin içinde akan karşılaştığımız olaylar, kişiler, tüm sistem bizi şu ana kadar getiren aile bağları, yaşadığınız kolaylık ya da zorluk zannettiğiniz her şey olan peki zaman zaman olana itiraz edip şikayetleriniz var mıydı belki vardı işte onların her bir tanesi şirk koşmak arkadaşlar ve bugün emin olun şirk koşmayan insan sayısı çok çok az hay hani böyle yüz binde bir falan diyeceğim ya olur mu hangimiz tövbe estağfur? herkes böyle der sen olanı değiştirmek istemiyor musun? Şu şöyle olsa daha iyiydi demiyor musun? Keşke böyle olsaydı diyor musun? İşte bunların her bir tanesi Allah'a ortak koşun. Allah'ım sen yeteri kadar güzel yapamamışsın. Keşke öyle değil de böyle olsaydı. Ya olur mu? Burada bir bütünlük var. Her şey hesaplı kitaplı olan her şeyin içerisine ben varım diyor. Her şey benim iznimle bir yaprak bile benim iznim olmadan kımıldayamaz. Sen kimsin? Hayır, yani öyle olmasaydı da böyle olsaydı. Annem şu olmasaydı da bu olsaydı. Çocuğum hasta olmasaydı da böyle olsaydı. Hayır. Her şey tam olarak olması gerektiği gibi olur ve o en mükemmel şeklidir. İşte o, olandır. Ve olana itiraz eden, olana karşı gelen o anda Allah'a ortak koşmuş olur. Allah'ım sen bilmiyorsun ben yaratsam daha yaratırdım. Sen kimsin? Haşa. Ondan sonra bazen biz böyle bunlara yaratılış falan diyoruz. Aa bak yaratıcı diyor. Allah'tan başka kimse yaratamaz falan diye bakıyorum ar aralara şey yapıyorlar. Ya diyorum. İyi dinleyin. Allah yoktan var eden. Ama sen hayalle de bir şey yaratırsın. Ama sen yoktan bir şey yaratamazsın. Ama Allah'ın suretinde yaratılmış olan insan onun verdiği yetkiyle izniyle tabii ki vardan var edebilir. Onun için her biriniz kaderini, hayatını kendisi seçerek oluşturun. Bu bir yaratımdır. Ama bu bir yoktan var etmek değil. İşte hani aradaki Perde, o incecik perde, suretle, aslın arasındaki perde burasıdır. Onun için hiçbirimiz Allah değiliz ve Allah olamayız. Ama ondanız ve ondan öte değiliz. İşte bu iki tane zıt gibi görünen şeyi anladıkça içeriden genişler büyür ve bir taraftan onun bize verdiği sorumluluğu hissederek, fark ederek deriz ki Şimdi insan olarak, insan olmanın sorumluluğuyla buradayım. Ve şimdi bakalım hayat nasıl olacak, nice olacak diye bakarız. İşte böyle çay sohbetlerimiz ağır ağır tatla, lezzetle gidecek. Tabii ben böyle konuşmaya başladım. Bu konu çok. Onun için şimdi sizlerle konuşmak isterim. Sizlerin eğer varsa e, bizle paylaşmak istediğiniz herhangi bir konuyu anlamak, çözmek, fark etmek, talepleriniz varsa sizleri buraya alacağım. Böyle mekan biraz farklı oldu bu sefer de oturarak yapıyorum ben de oturuyorum böyle öteki türlü ses biraz az gidiyormuş onun için yakın geldik. Merhabalar hoşgeldiniz gelin hemen etrafa nerelere istiyorsanız sevdiğinizi hoş geldiniz Merhabalar. Ee, onun için şimdi sizlerin de yaşadığınız olaylar haller hatta önce isterseniz şimdi en son Ankara'da da buradaydınız. Hadi gelin yanıma size yanıma alayım bakalım haller şeyler neler var. Teker teker sohbetlerle muhabbetlerle Ordu'dan bütün Türkiye'ye güzel e, mesajlar verelim. İsterseniz daha yaklaşabilirsiniz. Oradan duyuyorsanız tamam. Hoş Hocam, geldiniz. İsminiz nedir? Adım Burcu. Adım Burcu. Adım Burcu. Adım Burcu. Adım Burcu. Adım Burcu. Adım Burcu. Adım Burcu. Adım Kıymetli Hocamla yaklaşık e, bir buçuk sene oldu sanırım. E, şifacının e, yoluyla başladık hocam. E, sizi bana öneren de e, benim bir çalışma arkadaşımdı. İşte bir takım hocamız sorular göndermişti. Sağolsun işte orada Rüya falan da soruyordu. E, kabulümüz oldu. Ben e, hocamızla tanıştığımda e, açıkçası özellikle kariyerimde e, hani sıkıntılı günler geçiriyordum. Ee, bana rehber olacak, hani gönlüme göre birini açıkçası talep etmiştim, siparişimi vermişim o, o zamanlar hocam. Kısa süre sonra siz karşıma çıktınız. Ee, şifanın yoluyla başlayan, şifacinin yoluyla başlayan bu süreçte işte devamını dirliğin yolu. Şu an e, rüyalardan uyanışla devam ediyoruz. Ee, ben de neler oldu isterseniz ondan bahsedeyim. Da az önce bahsettiğiniz gibi özellikle yaşadığım hallerde işte hani ben işte çok çalışıyorum, işte kendimce dürüstüm, iyiyim, işte bunları niye yaşıyorum gibi e, sorular böyle kafamda, deli sorular, işte yaşadıklarım nasıl olabilir, işte ailesel sıkıntılar e, yaşanıyor da etrafımda, hem bende hem etrafta. E, demek ki o zamanlar hocam e, yargı içerisindeymişim. E, bunun e, sayesinde sorulan çok farkına vardım. E, oraya da ben o soruları cevaplarken yazdığım hani niye burada olmak istiyorsunuz tarzı bir soru vardı. Açıkçası e, hani kabulde olmak, tam da hocamızın e, söylediği e, gönlümden geçen oydu. Hani nötr olmak olan bir şeyi e, böyle sürekli zihin çalıştırarak değil de sevgiyle, e, yüreğimde onu halleşerek, e, onun da hani her ne yaşıyorsam onun da güzelliğiyle huzuruyla elbet vardır bir hayır diyerek o tatta yaşamaktı. Tabii ki bunu dilde hani söylüyordum. fakat e, kalpte yokmuş bu. Hani insan başına gelince anlıyor bazı şeyleri, bazı zorluklarla karşılaşınca anlıyor. E, çok şükür e, bu halleri e, yaşama sürecindeyim, bu tatları. Hem rüyalarımda, hem günlük hayatlarımda, ilişkilerimde, yaşama sürecindeyim. Ee, geçenlerde de hocamla e, bir şeyi paylaşmıştım. Müsaade ederseniz burada tabii, paylaşayım. Tabii. E, komşularımdan e, bir tanesi dedi ki, Yunan hocamızla bir yolculuğa başladık. Biraz süreç geçti. İşte e, hani çok da böyle çok yakın ilişkim olan biri olmamasına rağmen, ya Gül Hanım dedi, e, size de çok e, önemli bir... Güzellikler var, hani zaten hani çok e, güzel bir insanlığınız. E, siz yaşadığınız nedir hani? Günaydın demeniz bile, işte selam verme şekliniz bile, atıyorum hani o çöpü atmanız bile, çöpü hepsi kendimiz çıkarıyoruz. E, ben de, de merak ettim, hani uzaktan e, gözlemliyorum. Hani normalde zaten e, sevdiğim birisiniz fakat bir farklılık var epeydir sizde. Yani sanırım hocam bu cümleler size olan yolculuğumu özetliyor diye düşünüyorum. Bir de çok şükür bu hafta şema koçluk diye şemalarımızdan bilinçaltı kalıplarımızdan özgürleşmek diye eğitim verdim. Çok da güzel Maşallah. yoğun talep oldu. Devamlı da inşallah yapacağım talepler geldi. Çok güzel. Hani bende olan var olan diyeyim o güzellikleri de ortaya çıkarmama vesile oldunuz o yönde de çok güzel e, bereketim de arttı. Yani çok yönden şifalar aldım. O yönden Hayatımız iyileşiyor ediyorum. bakın. Her evet. birimiz aslında hayat iyileştiricisi olabilmek için buradayız. mat hayat... değil. Hayır, Hayır güzellikle bereketle e, hani biz dinginleşip huzurdaysak hakikaten e, her şey öyle güzel açılıyor ki görüyorum çok şükür e, işte diyorum ki o gün de öyle oldu. Katılamadım. İnan hocamla da dediğim hiç şey yapamadım. Hani bir kismeti olmadı. İki gün sonra ben öğreniyorum Ankara'ya gelmiş. Veya öncesinde iki saat birlikte sohbeti de etme imkanımız oldu. Bunun gibi kısa sürede buluşuyorum. Kabul değil mi hocam? Maşallah. Çok şükür. Teşekkür Çok şükür. ederim. Bir talebin var mı şu anda? E, varlığınız bana huzur veriyor zaten hocam çok Allah razı olsun bütün arkadaşlarımla birlikte bu yolda ilerliyorum çok mutluyum evet. peki şimdi şifacının yolunda olan var mı burada başka Evet orada biraz şifacının yolunda olan azmış Peki ordulara şifacının yolunda olmasını tavsiye eder misin ya da niye şifacının yolunda olmalı insan ee, ben şöyle söyleyeyim açıkçası arkadaşlar Hani ben ee... Birçok anlamda artık bütünsel şifa, e, hani meslek olarak da yapıyorum bunu. Ünal hocamız e, bu şifacının yoluyla, dirliğin yoluyla, rivalarla bende olan potansiyelleri, hani özel hayatındaki iyileşmelerle birlikte birçok potansiyelimi de daha iyi görme fırsatı yakaladım. Hani daha güven geldi, işte birçok e, gruplarımız var, orada okumalarımız okumalar yapıyoruz. Örneğin Hayat e, okumaları. Evet. E, Okuma derken kitap okuması değil. <gülüyor> Hayatlarımızı, birbirimizin hayatını, yaşadıklarımızın sebeplerini, sonuçlarını, nerede nasıl sipariş veriyoruz? Hangi kelimelerle? Hangi duygularla? Hangi hallerle? Evet. Mesela şimdi işte bir e, danışanla yapılan yaptığım bir görüşmede diyelim e, kullandığı o bağlaçlardan işte evinde olan ufacılardan bir giderdeki tıkanıklıktan hayatındaki birçok şeyi çok şükür e, hocam, hocamızın öğretileriyle birleştirerek okuyabiliyoruz. Yani bir rüyadan hocam e, sistem mucizeler görüyoruz, seyrediyoruz. Bütün hayatını e, çok şükür okuyabiliyoruz. Çünkü şunu öğrendim. E, hayat, e, hayattaki her şey işin, çocuğun, cümlelerin evin, evinin düzeni her şey birbirine öyle bağlı ki yani bir yerdeki düzelme, iyileşme, evindeki bir iyileşmeyle sağlık durumunu iyileştirebildiğini gördüm hocam. Yani böyle bir öğreti oldu. Ya şimdi lütfen çok düzeltin. güzel söylüyorsun, maşallah çok güzel anlatıyor. Hatta benden daha iyi anlatıyor çünkü şöyle, şimdi biz artık hani birçok hani daha öğrenmiş arkadaşı anlatınca bazen tekrardan hani böyle sıfırdan başlayıp anlatmakta daha belki emek sarf ediyorum maşallah ben de çok güzel dinliyorum çok güzel. şunu görüyoruz hayat bir bütün herhangi bir yerde aksayan yeri görüp fark ettiğinde onun bütün bağlantılarını yakaladığında evet. o küçücük bir şeyi çözdüğünde hepsi iyileşiyor ya alt tarafı bu kadarcık basit hani bir su giderini Yaptın da mı iyileşti? Hayır. Onu farkındalığıyla yaptığı iyileşti. Ezbere de değil. Onun bir büyüsü var. Her şey bir büyü bakın. Hani böyle büyülerden sizi korkuttular büyücüler ama her şey bir simya. İnsanlar kendi kendilerine yaptıkları birçok büyüyü emin olun ki dışarıdakiler yapmıyor. Yaptığınız sözle büyüler. Kendinize yaptığınız anlaşmalarla birçok engeller. Ve an beyan çeşitli ifadelerinizle, kelimelerinizle koyduğunuz bir sürü belki dağlar var. Ama bunları fark ettiğinizde ve o bir tanesini açtığınızda bir bakıyorsunuz ki Aa, hayatım benim bir bütün. Senin hayatın bütünse aileninle hayatın bir bütün. Ailenle hayatın bütünse bu şehirde boş yere yaşamıyorsun. Bu coğrafyada boş yere değilsin. Dünyanın bu zamanında bu olaylar olurken tesadüfen burada değilsin. Bunların hepsinin seninle bir bağlantısı var. Ve gördükçe heyecanlanıyorsun. Ha ne kadar güzel bir şey bu. Allah ne kadar mükemmel bir şey yaratmış. Ve bu sefer coşarak secdeye geliyorsun. Bakın burası çok önemli. Ezbere, zorlukla, mekanik ya da bir hesap kitapla değil. Böyle bir hal yaşadın mı hiç? Hocam bendeki hepsi şey. mesela Cansu o gün geldi bana kızdı. Eskiden işte söyleniyordum nasıl yapar Cansu da öyle şöyle de böyle. Şimdi eyvallah Cansu diyorum. Şimdi bugün e, ben niye öfkeliyim de olan öfkesini yansıttı diyorum. Bir kere ilişkilerde e, muazzam e, iyileşmeler oluyor. Dışarıyla olan işi bitiriyorsun hocam yani, bu bir devrim mi yani öyle söyleyeyim işte o gün gelmiş atıyorum herhangi biriyle iş yerinde de olabilir sabah gitmişim fresh. veya yolda gidiyorsun daha işe gitmeden orada trafikte olur ya hani orada işte bir takışıyorsun hiç sebep yokken eskiden Hatırlıyorum ben hocam, işte hemen böyle panik işaretleri falan. Gidersin, hani akşama kadar da geçmez o öfke zaten. Böyle hündünü de alamadın ya, elemanların, işte çalışma arkadaşlarına da bir stres yesersin, devamlı. Hala bitmemiştir, eve de getirirsin onu. Şimdi, herkese de diyorum çocuğuma falan, eyvallah de ya, Sen, sende ne var? Onda olmazsa sende bir tane, iki tane, üç var ki yansıtıyorsun. Hakikaten dışarıdaki herkesi ben onu öğrendim. Aynalık yasasını tam bilmiyormuşum. Hani teoride bilmekle birlikte hayatta ne demekmiş onu bilmediğimi fark ettim. Şu an işte Cansu bana öyle yapıyorsa eyvallah Cansu diyorum. Ben sonra gün boyu daha da bulamazsam hocam soruyorum. Öfke mi veya o hal neyse atıyorum kıskançlık herhangi bir duygu. Ben diyorum burada bu hareketten ne anlamam gerekiyor? Neyi görmem lazım? Gün içinde göremiyorsan bile mutlaka rüyada geliyor. Rüyada da değilse ertesi gün de mutlaka geliyor. Evet. Böyle. Şimdi bugün e, tabi bu bilgisayarlara falan böyle işler yapan bir arkadaşımız vardı. İki yıldır da birlikte çalışıyordu da tabi çok yoğun güzel çalışıyordu. E, bugün mail atmış. Benim demiş işte şeyim doldu. Bugün itibariyle Çalışmayı bırakıyorum Şimdi tabi işte burası var Başka yerler var hani Bir sürü şimdi paylaşımlar yapılacak yani Normalde tabi hani Çalışma ahlakıdır Şudur budur Bakarsak başka durum var Fakat şöyle baktım Burada bir şey Beni kızdırabilmek üzere dedim Bir şey yapmaya evet, çalışıyor Çünkü bir sürü insana karşı sorumluluğum var Tamam da Şimdi bunu sipariş eden bensem <gülüyor> burada göremediğim bir hayrım var ama o anda göremiyorum. O an için. Evet. Ama birkaç saniye sonra şöyle daha ilerleyeceğiz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Oradaki o engel gibi görünen o enerji, o frekans kenara çekilecek ki ben daha ileri gideyim ama o o an için belki de bir zorluk, bir sıkıntı oluşturabiliyor. Evet. Tamam da gelecekteki iyileşmelerin için o kişi kenara çekilecekse Allah razı olsun ya senden. O anda senin yatayda duran, hareket etmeyen taraflarını, ertelediğin tarafları e, ilerletebilmen üzere o kişi sana yardımcı oluyor. Senin o kişiyle bir işin yok. Senin siparişinle bir işin var. Ve her bir olan o anda sana Allah'ın yardımı gibi geliyor. Ve Şimdi e, tabii sen madem ki dervişin yolundan da Çok geçtiğin hocam. için. Çok peki şükür. orada neler öğrendik, orada ne yaşadık, ne yaptık? Ee, ben şöyle söyleyeyim. Şimdi hocamız <gülüyor> o kadar naif ki. Hani böyle ben e, elektrik mühendisiyim. Uzun yıllar e, yüz, yüksek matematik, tabii fizik okuyunca. Yani sol beyin işliyor yani hocam. Şimdi ben hep bekliyorum ki işte böyle grafikler çıksın hoca, çıksın taraftaya bir şeyler anlatsın. Ondan sonra e, mutlaka bir matematik formül versin. Hani bekliyorum, bekliyorum, yok. <gülüyor> e, sonradan tabii özellikle e, dirliğin yolunda şunu fark ettim ki hocamız e, arka planda tabii özellikle hani hiçbir şekilde ruhu rahatsız etmeyecek şekilde o kadar akıyor ki hani almasını bilene. Ben... E, dirliğin yolunu bitirdiğimde Şunu hissettim hocam e, Ben tamam e, fark etmeden Bir aylar e, devam ettik Nasıl bir tarif yapayım İşte ilkokul ortaokuldan Sonra ben böyle Üniversiteyi plan bitirmişim gibi Maşallah Öyle bir his Ben tabi bu arada hep bir grafik plan bekledim <gülüyor> Şöyle hiç fark etmeden ha, büyümüşüz Evet Büyüyorum. yani böyle Böyle somut bir şeyler yok hani öyle yok tahtada olsun bu olsun fakat öyle güzel e, akışlar olmuş ki buluşmuşum hani çoğu talep ettiğim şeyle çok yakında e, bir anımda paylaşayım o gün Ankara seminerinin olduğu gün işte bir hocamızla buluşacaktık e, o gün bunu mesela çok değerli yoluna bağladım hocam bu e, okumayı işte hocamızla buluşacağız ya böyle heyecanlıyım hiç bir kampına da katılamadım demek ki tam siparişimi vermemişim ee, işte heyecanlıyım giyindim kuşandım o gün programlarımda iptal ettim hani rahat giyineyim diye evde de küçük oğlum var 14 yaşında. işte sürekli bir Ünal Gülür ismi biliyorlar tabi hani <gülüyor> evde tam ayakkabımı giyiyorum ee, dedi ki anne dedi ya o gün ben hocam müthiş bir dönüşüm yaptı, 14 yaşındaki çocuğum ki bakın ben iki yıldır Ünal hocamızla çalışıyorum. Ee, Ünal Güner de dedi e, senin gibi biri sanne dedi. Ona dedi şey yapma dedi bak sen değişitsin yüzde elli elli ol dedi. Buradan şunu gördüm ki hocam e, ben Eril'i hakikaten sonra sorguladım. Senilerden sonra bir iki gün sonra Eril'i ben kendimden çok üsraflara koymuşum. Devleti, otoriteyi e, uzun senelerdir tabi kamuda da çalıştığım için onu fark ettim. İşte tabi biraz bizim öğretiler de ben Kırşehir'im <gülüyor> İşte ne bileyim tabu hep iyi tarafları babaya abiye amcaya verilirdi bir kodlama olmuşum şemalarda da çalışıyorum ya ve ben bunu yıllardır fark etmemiştim o gün çocuğun söylediği bir cümleyle işte o diriliğin yolundan sonra müthiş bir okuma yaptım çok ki ben çok şükür o gerçekten çok, çok önemli şükür yani sonra abimle olan ilişkimi sorguladım Çocuklar bana söylüyordu da ben hiç duymuyormuşum, ya dayımın yanında niye böyle yapıyorsun anne falan hani derken o gün o 14 yaşındaki çocuğun bir cümlesinde bende inanılmaz bir devrim oldu arkadaşlar. İşte okumalar böyle, şimdi artık grafik beklemiyorum hocam evet. <gülüyor> Çünkü grafik içeride çiziliyor, evet şimdi bir çocuk büyürken grafikle mi büyüyor? yiyor içine bir bakıyorsun Gay ki gözün önünde büyümüş evet. o kadar basit o kadar doğal Evet. kendiliğinden onun için öyle bir çalışmamız vardı kendine kendiliğinden giden yol zorlama varsa hesap varsa bir şey için bir şey yapıyorsan ona ulaşamıyorsun bakın ne için hesap yapıp da oraya gideceğim zannediyorsan yani hiçbirimiz sistem kadar uyanık değiliz ve Allah uyanıkları sevmiyor evet. uyananını seviyor ama uyanığı sevmiyor Bakın sistem, sen ne uyanıklık yapıp kandıracaksın, senin gideceğin yola öyle numaralar, öyle labirentler koyuyor ki sen hiçbir zaman oraya ulaşamıyorsun. Hayatınızda dikkat edin. Hesap kitap yaparak gittiğiniz yerlerde hesabı size özetti. Onun için kalbinizi dinleyerek doğal akış içerisinde. Ya bunu şöyle şöyle öğrenebilir miyim? Ya zaten biz zihni boşaltıp temizlemeye çalışıyoruz. Formül değil. Evet. Sen zaten bıraktığında oraya kana kana akacak Allah. Biz tam tersini, senin öğrendiğinden özgürleştirmeye çalışıyoruz. Değil oraya bir şey yığmak. Temizleyip hani o lahanayı soyar gibi soyup soğan kabuğunu geriye bir şey kalıyor. O hiçliğin adısın sen. Ama hala bir şey varsa orada hala daha olmamış. Biraz daha soyuyoruz. İşte o hiçbir şey kaldığında o hiçle hep ortak. Ben özetle şunu diyeyim arkadaşlara. Ben e, bu süreçte devam ediyorum. Yani bu e, güzel yolculuğu Rabbim bana nasip etti. E, cidden namazlarımın sonunda e, çok e, imanla sipariş verdiğimi hatırlıyorum. E, bugün gibi hatırlıyorum. Umarım hani e, sizlere de nasip olsun. E, çok güzel farkındalıklar, dönüşümler her yönde şu an işte her birimiz özelliklerimize göre eğitimler vermeye başladık. Başkalarıyla çalışıyoruz. Ee, i̇şte cam boyamadan tutun da hani ille kişisel gelişim anlamında değil. Hocamız öyle güzel kapılar açtı ki bize. Ve ben e, şu süreçte şuradayım hocam. Ben bir şey bilmiyorum. Ben bir şey bilmediğimi fark ettim. O fark kadar, etme daha bir şey bilmeme yolundayız. Yolundayız. Evet, evet hani o kadar... E, ne kadar yüksek matematikler, fizikler okusanla da üniversiteler bitirsem de geldiğim noktada e, gerçekten bilmeme yolunda olduğumu fark ettim. Ve bütün baskılardan kurtuldum. Başla. Hayat çok basitmiş. Güzelmiş. Şimdi bakın, söylediğinin <gülüyor> hakkını veren burada bir kadın görüyor musunuz? Baktığınız zaman. İşte bu. Şu anda tüyleğim diken, diken Yani de. şöyle lafla değil halle onun için evet. hal öğreneceğiz bilgi değil Öğrendiniz bilgi hamallık ama eğer hal öğreniyorsanız halinize geçiriyorsanız o halden size yansır Çok hatta iyi. bedeni terk edip ahirete gittiğinizde de o hali taşıyacaksın Çok öğrendiğini değil öğrendiğin her şey burada kalacak bedenle kalacak ama haline aktardığın seninle gelecek çok teşekkür, ediyorum. Hocam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Ordu'ya da hoş geldiniz tekrar. Evet Buyur şimdi arkadaşlar. kimin bir talebi var? Şifa talep olan var mı? Biz özgür yani görüyoruz. Canlı <gülüyor> celse yapıyoruz. Ama sağ olsun ordu ordu çok top. O zaman ben sohbet edeyim. Evet. <gülüyor> sağ olsun e, ordu der ki gel. Her şimdi şey e, tabii canlı yayınlarda böyle Samsun'da izlediniz, Ankara'da izlediniz. Yani şöyle, kimin herhangi bir sorusu, sorunu çözmek istediği bir konu varsa, burada canlı çözüyoruz. Hmm. Talep kadar. Ben Talep var. Bir varsa. soru sorabilir miyim hocam? Tamam. Belki arkadaşlara da şey olur. Ben bu nefis mertebeleriyle aynalama olsun, bu yaşadıklarımız, o konuda. Biraz da açalım. Peki teşekkür ediyorum çok Nef sevindim. Nefis mertebeleriyle ilgili e, tabii biz çok çünkü e, ince bir konu. Evet. Hani e, Yunus Emre'nin e, 40 yıl okuduğu bir ders. E, onun için evet. de hani biz geçen gün böyle bir 50 dakikada e, bir özetledik. En azından kavramları bir daha görelim diye. Dedik ki nefs, nefsaniyet ve nefesliği ilgili bir çalışma aktardık. Evet. Şunu aslında en çok hani aynalarımızdan bahsettik ya. İşte canlı o gün geldi bana çok çok şey bana göre hak etmediğim şekilde davrandı Hani nefis mertebelerinde de işte 5. mertebede baya bir sallanıyoruz falan evet. hani şeyleri şimdi var ya, arkadaşlar o açıdan istirham edeyim. Şimdi misisizmde de, tasavvufta da Hint e, kökenli çeşitli din ve felsefe anlayışlarında da İslam'da Tevrat'ta ve İncil'de de bu ortak bir bilgi olarak işlenir ki yedi mertebelidir. Çünkü yaratılış ışını yedi mertebedir. Beyaz ışığın kristale geldiğinde tayflara ayrıldığındaki yedi renktir. Gökkuşun andaki yedi renktir. Onun için yedi tane farklı sisteminiz organınız ve 7 tane notamız 7 tane çakramız vardır. Şimdi çoğunluk dünyanın %80 %90 arası nefs mertebesinin birinci aşamasındadır. Ve burası korkuyla ve korkut olarak iş yapma hal içindir Yaşayabilmek için hayatta kalabilmek için vurur, öldürür, yer aynı herhangi bir hayvanın güdülerinde olduğu gibidir. Sadece burada şu çok önemli. Allah'ın yaratılışında yarattığı sistemin içerisinde bu nefsaniyetin, nefsin birinci mertebesinde olanlar hayatta kalabilmek için buna ihtiyaçları vardır. Bunu sakın ola ki kötü diye yargılamayın. Yani aa bak bu geridir değil. Hayır, onun henüz birinci sınıfta olduğunu kabul edeceğiz. Ya yani birinci sınıftaki bir çocuk yani okumayı yeni öğreniyor diye bu kötü müdür? Hayır. Bakın burası işte çok önemli bir devrim bilgisi. Çünkü o zaman yani bir aslan koşarak gidip bir ceylanı yakaladı, onu parçaladı, götürdü yavrularıyla paylaştı, bunu yargılamıyorsun. Öyleyse bir hırsızı, bir katili, bir işte dolandırıcıyı, milyonlarca insanı bir düğmeye basarak öldüren bir cani ya da işte e, duygusuz ya da hissiz herhangi birini yargılamaktan öte oluyorsun. O birinci sınıf ve Allah'ın bilgisiyle yapıyor bunu. Onun görevi o ceylanı parçalamak, o atom bombasının düğmesine basmak, o ormanı yakmak. İşte falanca yerde gidip o kişiyi öldürmek şimdi buradan baktığımızda işte nefsin birinci kademesi bakın yüzde seksen yüzde doksan arası diyor. o geriye kalan yüzde onluk birim altı tane mertebeyi içeriyor en üstteki yani o yedinci mertebeye gelmiş olan artık şeyler hani eğer beş on kişi varsa çok iyi onun bir altında diyelim ki işte birkaç bin kişi varsa çok iyi. Onun altında birkaç yüz bin kişi varsa çok iyi. Böyle bakın. Çok büyük sayılar değil. Yukarı doğru çıkıldıkça. Ama ne dedik? Bakın yüzde doksan korkuyla ve hayatta kalabilmek için belki ölüm korkusuyla, kaybetme korkusuyla, iş yapan kişiler. Ve işte onun için bu yüzde doksan dikkat ederseniz. Dünyadaki bazı güçler tarafından çok güzel yönetilirler. Senaryolar oynanır. Hastalıklar tiyatrolanır. Bilmem nerede bir şeyden korkutulur. Oradan korkarsın, buraya koşarsın. Oysa ki her birinizin bildiği şöyle bir bilgi vardır. Mesela Müslüman hasta olmaz. Bu bir hadistir. Hz. Muhammed'in bir sözüdür. Çok az alim, hoca bunu dillendiriyor değil mi? Peki neden müsli iman hasta olmaz? Çünkü iman eden korkuyu endişeyle bir kenara koyduğu için o teslimiyet içerisinde korunur. Tabii ki ölüm vakti gelir. Hani üç gün yatakları bilmem nedir. O bir gidiş vakti vardır. O ayrı bir şey. Ya da bir Allah korusun kazadır bilmem nedir. Başka bir şeydir. Ama bedeninizde eğer herhangi bir denge bozuluyorsa dışarıdan şu geldi, bu geldi değil. İman sarsılmasındandır bütün hastalıkların sebebi. Bakın. Eğer imanda bir şey varsa avram bozuluyor, enerji. Yani bunu her türlü bütünsel tıptan da anlatabiliriz. Öyleyse korkuyla insanlar yönetilerek onlara birçok şey yaptırılabilir. Ama zaten bu sürü. %90 işte bunları ne yapar sistem bak şu geliyor kork bu geliyor kork bilmem ne geliyor kork e hani Allah'a teslimiyetin hani her şey ondan geliyordu hani bir olana hayrın ve şerrin ondan geldiğine ve dünyanın hayra döndüğüne imanın nerede derler değil mi adama var mı sorunuz istediğin zaman şey yapın itirazlar serbest ya o öyle değil, böyle serbest. Hocam, söyle. E, bakmayın. Ben e, kardeşin geldim buraya. Hoş ben, geldin. Çok şükür. E, ben konuyu bilmiyorum. Yani bugün çayı toplantısına var. Yani ne? bir ilgi. E, yok değil. Tarifler, hayır hayır hayır. Hayır mevcut. Yok. Yok şöyle. E, Hayatımızı nasıl iyileştiririz? Bu psikolojik kadar. psikolojik bir terapi mi? Değil değil. Nedir Bak şöyle. Bu? Yani bunu anlamaya çalışıyoruz? Ama ona göre bir şey sormayı Tamam şöyle. Her birimiz mevcuttaki hayatımızı nasıl iyileştiririz? Bizim anlattığımız kimilerine göre bir kişisel gelişim gibi görülebilir ama değil. Çünkü e, icap ederse olanın hayrını görmek üzere gittiğimiz için yani diyelim ki sizin yaşadığınız herhangi bir rahatsızlık var. Deriz ki şu andaki bu yaşadığınız rahatsızlık ...aslında sizin şifanızdır. Ya olur mu bir insanın hastalığı... ...rahatsızlığı... ...nasıl olun onun şifası? Ya zaten eski bütün erviş, dervişler... ...hepsi bunu anlattı. Ne diyor? Derdime diyor derman ararken... ...derdim bana dermanmiş. Ne demek bu? Yani bizler... ...dert zannettiğimiz konular için... ...şifa, iyileştirme ararken... Aslında içinde bulunduğumuz halin, sorun ya da dert zannettiğimiz konunun bizim şifamız olduğunu anlamaktır. Öyleyse, hani dedik ya olanın kabulü çok önemli. O anda artık sorunla kavga etmeyi, hemen ondan kaçmayı, kurtulmayı bırakıyorsun. Diyorsun ki bu olay bana ne anlatıyor? Sizin mesela herhangi bir sorununuz, bir derdiniz ya da çözmek istediğiniz bir konu var mı? Ee, ortalama bir şey söyleyeyim. Siz direkt e, seninle alakalı. Ben nerede? Evet. Ben hayatımda çok olağanüstü bir şey yaşadım. Çok şok. Olağan dışı bir şey. Anlatmak ister misin? Paylaşmak ister misin? Yok. Konu içeriğini anlatmayı istemem. Tamam. Fakat o öyle ince bir çizgi üstünlüğüm ki şu anda. Ee, evet, her tarafa dönebilirim. Finans yönünden de. İkolojik bu hali yönünden de yani o kadar zor, kötü İstersen şart. her yani... taraf demeyelim de hayırlı olan her yere dönelim diyelim Yok, mi? Hayırlı diyemiyorum. Hayırsıza da, Hayırsıza evet, da tamam. dönebilirim. Bek. Hayırlıya da dönebilirim. Bek. Her taraf Yani böyle yani bir şey durumun içerisindeyim ki burada sürecin gidişi benim hayatıma dönmedi. Ya da ben bazı şeylere kendi gücümle, ne bileyim, kendi bildiğim yöntemlerle karşılık vermeye çalışıyorum. Böyle bir sürecin içinden nasıl geçilebilir, nasıl atlatabilirim? Yani şimdi, konuyu ve olayları anlatamıyorum. Evet. Ama pek Allah kimsenin başına vermesin. Böylesine, e, yani iftira değil. Karpıçıkın <gülüyor> de size sonra şöyle bir şey. Ardın başına bir olay geçti mi? İftirayı diye. E, öylesine ince bir çıkmışım değil mi ki? Yani karşı tarafı, yani burada şimdi bayanlar da... Evet. Zarar da verebilirim diyor. Hakikaten yok etmeyi düşünüyorum. Çok güzel. Ama Bak, bunu şey. yapar mı? İnançlarım bazı şeylere müsaade etmiyor. Yani sadece inanç çözümden değil. Ben canlıya yaratılmış olan her canlıya hayvan olsun, bitki olsun, insan olsun. Hiçbirinin gözümde değerli birbirinden farklı değil. Hep saygım, saygım, sonsuz ve çok severim. Ama yani kuruladığım olayı düşündüğümde yani o karşındaki canlı olarak göremiyorum. O zaman evet. başka bir noktaya, başka bir evreye geçiyorum. Şimdi şöyle Diyelim ki bir kişi Herhangi bir konuda iftiraya uğradı değil mi? Ve hayatında giden düzen Bir anda çomak sokuldu Bildiği birçok şey Elinden alındı Kaybetmek durumunda kaldı Şimdi şu soruyu sorsak Ki o kadar ağır bir vaka Hani icap ederse kişiyi Yok etmeyi bile düşünen Bir kişi olduğunu düşünerek Böyle bir kişi, böyle bir olayı niye sipariş etmiş olabilir? Şimdi sipariş deyince e, bir şey uyanıyor mu? Yani hemen içinden itiraz ediyorsun değil mi? Yani bir insan, yani yani, olayları deneyim, şimdi böyle desek insan ne der? Yani, yani akıllı hangi adam kendine bunları sipariş eder, bunları çağırır? Yani ancak hani e, akılsız bir insan yapar gibi görebiliyor. Çünkü kişi hasta olduğunda da şunu diyor. Yani ben niye hasta olmayı çağırayım? İspatını yapıyoruz. Bak diyoruz hasta oldun ya. Hani bak dinlenmek istedin. Dün hatta Samsun'da yaptık. Hanımefendinin bir tanesi göğüs kanseri olmuştu. Matematiğini yaptık. Dinlediniz belki. Din, ya da dinleyin. Sorduk ondan sonra. Şimdi sen mi çağırmışsın? Evet. İyi ki çağırmış mısın? Evet. Teşekkür ediyor musun? Evet. Sonunda geldiği nokta bu. Bilmem kaç doz kemoterapi, radyoterapi almış. Hayatı uzun bir dönem neler yaşamış. İşte canlı yanında var değil mi? Bizim o. Büyük ihtimalle var. Ya da odak olacağım. Şimdi her biriniz için en zor gibi görünen durumlar, olaylar aslında sizin hareket etmediğiniz, kendinizi yatayda bıraktığınız, içerideki anlaşmanıza gitmediğiniz Yerlerde ve zamanlarda oraya sevk edilebilmeniz yönelebilmeniz gidebilmeniz için çağırdığınız dürtüklemelerdir. Çok uyuduğun alanda uyanasın harekete geçesin ve gerçeğe hakikate yönelesin diye. Şimdi şunu soracağız kendimize. Ben şimdi siz çok açmak istemediğiniz için kapalı anlatıyorum. Bu olaylar olmadan ne kadar uykuda, ne kadar uyanık görüyordu kendini. Bak, o zamana o zamanki sana bak. Şimdi o zamanki gidişatın içindeki uyku hali ki büyük ihtimalle öyleydi. Yok inanç inanç hiç bak inançlardan hepsi hiç hiç inanış demiyorum. Yani olayların farkındalığı, kendi alanını korumak belki Hayattan tad almak, kalbini dinlemek, herhangi bir konuyu aşkla, sevgiyle yapıyor olmak, yaptığın işi Allah'a sunuyormuş gibi böyle tam hakkını vererek yapmak, herhangi bir halin içinde tam olarak orada olmak ya da saçılmış, hayat içinde kaybolmuş bir hayat mıydı? Şimdi özellikle büyük şoklar yaşayanlar kayboluş içinde olduğu için büyük şokları yaşıyorlar yani gitmesi gereken yer burası o bu tarafa gitti şimdi varlığın yani içerideki öz senin ne yapacak seni bu tarafa götürmek için sana bir şok yapacak bir elektrik şoku yapacak işte iftirayı basmış kimisine işte bir işini kaybettirmiş kimisine bir olayı kaybettirmiş oradan değil buradan gideceksin tamam da hayat içerisine bakarsan şimdi bu çok da kolay bir durum değil hatta hiç de ee, insanın yaşarken e, kabul edebileceği bir şey de olmayabiliyor. Ama bütün olarak yani senin ruhsal bedensel bir gelişimin ve tekamül açısından baktığımızda ise şunu görüyorsun ki ruhunun ilacı için kalbinin sesini duyabilmen için aklını başına alabilmen için şuurlanabilmen ve geçtiğin dönem içerisinde uykudaki halinden uyanabilmek için herhangi bir olay, herhangi bir şuurlanma çağırıyorsun. Böyle bakacağız ve göreceğiz. Evet, sizlerin var mı soruları, Herhangi bir talebiniz var mı? Şu an Maşallah. Sizin var mı? Aslında çok görevim var. <gülüyor> evet, buradayız. Bakın. Sizler için geldik. İsteyen sadece sesiyle, isteyen görüntüsüyle. Yani burada da bizi şu anda binlerce insan dinliyor. Ee, onun için ordudan mesajlar istersek vereceğiz. Tabi, evet tabi. Var mı sizin? Evet, söyleyin. yıldır gözü sürekli atıyor. Doktora gitti ama hiçbir Göz sergisi. Yani sergime derler bizim orada. Evet. hiçbir yani hiçbir şey çıkmıyor. O söylesin. Bırak sen söyleme, o söylesin. Hadi. Nedir senin talebin? O yüzden işte. Sorkun göz neden atıyor? Yok bak. Şimdi çok önemli bir nokta. Hiç kimse e, başka biri adına bir şifa talep edemiyor. O kendi adına. Neden? Çünkü şimdi sen onu orada gördün ya. Şimdi biz bu sefer Yasemin'e deriz ki sen bunu görüyorsun ve orada bir rahatsızlık hissediyorsun. Bu seninle ilgili deriz. Bunun bir talebi yok. Şimdi Yasemen'in bir talebi var mı? <gülüyor> vardı. <gülüyor> Şimdi e, birçok gittiğimiz yerlerde insanlar şöyle diyorlar: Bizim o kadar çok, o kadar çok talebimiz, o kadar çok şifa istiyoruz ki, hadi talep yok. Sen ilgili en çok merak ettiğin şey? E, bir alerjim var ama ne alerjim oldu belli de Çok değişik bir şey. Suya, suya karşı soluyorum. Denize giriyorum mesela. Hı -hı. Eğer kafamı sokarsam yani denizde içine kafam girerse ya da duş alırsak, duş aldığımda da oluyor, aşırı derecede damağım taşımıyor, boğulma damağı tutamıyorum ve bunun sebebi bulunmuyor. Böyle bir alerji çeşidi de yok zaten. Hani klora karşı falan değil. Çünkü denize girdiğimde de oluyor ama ben suya girdiğimde de oluyor. Mesela ben sebebim diyor. Bende neden bu var acaba? Ben çok merak ediyorum ya, böyle bir şey, şey var. var. Şimdi yani bize, şimdi aracı. ben özetleyeyim. Hı -hı. Denize girdiğimde Yasemin Hanım diyor ki, benim damağım kaşınıyor birden buraya işte bazen burun falan da akıyor mu anda hı, tıkanıyor ve hapşırıyor, ve hapşırıyor. Bak, ben diyor şimdi diyor bunun diye sebebini öğrenmek istiyorum diyor. bakın şimdi altını çizdim hı. ve konuyu kapattım şimdi bunun cevabını vereceğim. ama dikkat ederseniz şimdi konuyu kapattığım için şunu söylüyorum Yasemin şunu söylemedi ben bunu iyileştirmek istiyorum dedi mi demedi hı hı. bu konuda şifa istiyorum dedi mi demedi şimdi yani burada kendimizi görün diye söylüyor Yasemin ne dedi bunun dedi sebebini öğrenmek istiyorum dedi. Talebi kadar ona verilecek. Şimdi Ben şimdi ilk defa burada yüz yüze Yasemin Hanım'la geliyorum. Yasemen Hanım'la geliyorum. Şimdi biz 5 elementi bir sistem anlatıyoruz YouTube kanalımızda. Şimdi kalın bağırsaklarımız, akciğerlerimiz, genzimiz ve solunum sistemimiz metal elementi. Şimdi sizin burnunuzun akmasıyla kalın bağırsaklarınızın sulanması ve dışkılayabilmek için oradaki sıvı artması aynı mekanizma. Bu bugünkü modern tıp tarafından yeni yeni fark edilebiliyor. Bağlantı ancak be, yani kaç bin yıllık, altı bin yıllık e, geleneksel tıbbın bilgisinde olan sistemi ancak Aa, evet olabilir falan filan diye yeni yeni görüyorlar. Bağlantı hala kuramıyor çoğu. Şimdi geleceğiz işin matematiğine. Onun için yani sabahleyin eğer e, yeteri kadar boşaltım için sıvınız olmadığında ya da orada gerekli faydalı bakteriler doğru çalışmadığında burun akmalarınız varsa o da aynı mekanizma. Şimdi burayı da bağlayalım başka arkadaşlarla ilgili. Şimdi burası arkadaşlar alma ve verme ile ilgilidir. Metal elementi. Akciğerleriniz almak kalın bağırsaklarınızda vermek ve bırakmak üzere. Akciğerleriniz anne ile ilgili yani dişi ile ilgili ama babanın da dişi tarafı var. Annenin de dişi tarafı var. Ama dişil bir enerjidir. Annedir. Kalın bağırsaklarımız ise babadır, erildir ama aynı zamanda babanızın da annesi var. Şimdi eğer bir şeyi bırakamıyorsanız, bırakmakta zorlanıyorsanız, ne yapıyor? Kalın bağırsaklarla ilgili sorunlar çıkıyor. Kalın bağırsaklar tıkandığında burun tıkanıyor. Ne alakası var? Şimdi soracağız birazdan hepinizin yanında Yasemin. Neyi bırakamıyor? Neyi bırakmakta bu kadar kendine engeller, zorluklar çıkartıyor? Şimdi bu soruyu koyduk. Onun dışında metal elementi ve kalın bağırsaklarla ilgili eğer böyle bir şey varsa bir şey alamıyorsa orası doludur ama aynı zamanda otoriteyle ilgili bir konudan dolayı burada bir tıkanma meydana gelmiştir. O zaman biz şimdi Yasemin'e şöyle bir soru soracağız. Diyeceğiz ki Otoriteyle ilgili yaşadığın sence ilgili konu ve sorun ne olabilir? Evet. Şimdi senin için <gülüyor> bak ne dedik, Senin için otorite anne. Şimdi otorite anne olduğu için madde ve aynı zamanda bırakamadığın bir şeyden dolayı anneden dişiden dişilikten ve hayattan alamadığın bir konu varmış. Geleceğim sen seni konuştur. Şimdi öyleyse aslında o alerji zannettiğimiz şey bize bir mesaj veriyor kapımızı çalıyor. Gel diyor bak bu konuyu çözelim. Onun için alerjileri olanlar e, şanslılar neden beden tepki veriyor. Sakın ola ki alerjileri olanlar kötü zannetmesinler. Bir kere birçok hastalığa başta kanser olmak üzere en dayanıklı olanlar alerjileri olanlar. Neden? Beden sistemi iyi çalışıyor, tepki veriyor. Bak diyor burada bu var hemen bunu iyileştir. Buradan kaç, şunu yap, şunu yapma. Ben mesela bir tane diyelim ki e, asitli herhangi bir şey yediğim anda karaciğerimin altında minnacık bir nokta kırmızı nokta kaşınıyor. Daha ya damağıma gitmedi. Oraya hani beden sindirecek edecek bilmem ne yapacak da niye karaciğerimin bundan mı Bilmem ne olduğunu tam arkası kaşınıyor. Ya da ağzımda. Ya yani şimdi hatta ben e, işte böyle çok e, eski üniversite zamanlarında falan hani böyle bir sürü hekim doktor arkadaşlarım vardı. Anlatıyordum. Ya diyordu uyduruyorsun. Böyle şey mi olur diyordu. Daha o hani midene gitmedi. Yani. Midenden şuraya gidecek. Ya ama tamam nasıl böyle olabilir? Ya da diyordum mesela şu anda diyordum bir tane serin bir şey geldi. Küçük parmağım da rüzgar aldım. Ya olmaz öyle bir şey. Beden o tepkiyi veriyor. Arkadaşım birinin evine gittim. Ee, ondan sonra bir börek yedim. Ah dedim böbreğim ağrıdı. E niye? Bilmiyorum. böbrek bilmiyorum. Şey, yer yemez ağrıdı. Ispanaklı e, mı, pazılı mı bir ne? Şey yapmışlar. Daha sonra baktık içinde taşlar var ama o anda beden haber veriyor sana eğer istersen. Onun için alerjiler, tepkiler bedeninizin yani iyi dinlediğinizde seninle konuşuyor aa yok o bilmem nedir şimdi ben de aa herhalde şimdi hepsi de böyle profesörler işte o zaman üniversitede öğretim görevlisi arkadaşlarım yani onlar daha iyi biliyorlardır falan diye ilk başlarda onlara prim veriyordum bedenime hayır yok dedim insan şey yapıyordu yaşadığını bile inkar edebiliyor insanın kendisi oysa ki hepimizin bedeni konuşuyor dinlersek bize mesajlaşıyor onun için alerjileriniz kıymetli size verdiği mesajları iyi alıp okuyacaksınız Öyleyse Yasemin'in, Yasemin'in mesajı neymiş? Otoriteyle ilgili yaşadığı konulardan dolayı tıkamış kendini. Almayı, dişiden, dişilikten almayı tıkamış. Öyleyse bir taraftan otoriteyle barışacak. Hayatın içindeki otoritelerle ilgili. Şimdi orada o var ya, ben şimdi bilmiyorum iş yerinde de bir dişi otoritesi vardır onu. Var mı? Ne var? İş Yine yerinde ben Şimdi yani. artık iş yerinde ben otorite oldum diyor. Şimdi or. Yani, Peki yani herhangi otorite. bir üstü ya da herhangi bir şey var mı? Yani sana hani bir şey yapacak, hani şunu şöyle yapmalısın, bunu etmelisin falan gibi bir. Hani yönetim kurulun var. Ama, ama hepsini yönetim. ben ele geçirdim diyorsun. Yani ele bir <gülüyor> onun dışında yok. Yani. Şimdi mesela burada şöyle bir şey oluyor. Orada görüyor maddeden, dişiden, anneden baskı görüp o otorite tarafından eziliyor ya. Öyleyse diyor ben buradan gördüğümü, öğrendiğimi ben de dışarıda başkalarını yaparım diyor. Bakın çapraz. Ya alacak ya da bunu dışarıya yapacak. Sen şimdi kendi otoritenle e, bunu uyguladığın yerler var mı? <gülüyor> <Duyguladık>. <gülüyor> Şaka gerçekten. Ben tamam. Gibi, yani, şurada, Hayır şöyle. Ya burada şu var Şükür. iş mekanizmayı görmek yaşadığımız her şeyin bir matematiği var ki burada e, matematikçilerimiz, mühendislerimiz de var <gülüyor> evet. artık grafik yok grafiksiz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar güzel birbiriyle bağlı ki her birinizin yaşadığı her şey hocam, merhaba. merhabalar hoş geldiniz hocam, eksamadan şifa mi? tabii ki şimdi dedik ya şimdi Aynı zamanda cildimiz de metal ile alakalı, bu tarafa da geçebilirsiniz, evet. cildimiz de metal, şimdi bakın elimizde şurası bağışıklık sistemimiz, böyle dönüyor diyelim ki yine metal devam ediyor burada kalın bağırsaklar ve akciğer arası, şurası sizin tüm metal sisteminiz, bakın cildiniz Akciğerleriniz, kalın bağırsaklarınız, almanız, bırakmanız hepsi metal. Ve otorite ile ilgili durumunuz metal. Şimdi egzama bize ne anlatır? Şimdi o da aslında vücudun cilt olarak dışarıya verdiği bir tepki. Şimdi ne yapıyor cilt? Kuruyor. Şimdi biraz önce ne dedik? Burun sıvısı, bağırsaklarınızdaki sıvı, akciğerlerinizdeki sıvılar çatlayıp işte diyelim ki akciğerler kurumasın diye oradaki neminiz her bir tanesi ortak bir enerji alanına sahip.